Merhaba, Hollanda Lahey'deki Moritzhaus'dayız ve Jacob van Ruisdael'in en meşhur resimlerinden birine bakıyoruz. Bu Harlem şehrinden bir manzara. Harlem olduğu çok belli çünkü şurada ufuk çizgisinin üstünde Aziz Bavo Kilisesi görünüyor. Resmin çoğunu gökyüzü ve bulutlar oluşturuyor. Evet bu bir manzara resmi. Ve manzara resmi, 17. yüzyılda Hollanda'da yeni bir resim türüydü. Gerçi bu resme gökyüzü resmidense belki daha doğru olurmuş. Manzara resmi çok eski bir gelenektir. Çok eski antik dönemlerde bile manzara resimleri görebilirsiniz. Rönesans döneminde de bazı örneklerini görebilirsiniz. Ama bunlarda manzara genellikle daha farklı bir ana konu için tamamlayıcı görevi görmekte. Burada gördüğümüz eser ise gerçekten bu manzara ile alakalı. Bu bir şehrin portresi ya da birinin bu şehre duyduğu sevginin tasviri. Bu resimde sanatçının bu şehre olan sevgisini ve bağını görüyoruz. Vermeer hayatının çoğunu geçirdiği defter resmetmiş. Van Ruisdael de yaşadığı şehri yani Harlem'i çizmiş. Bu resmin ön tarafta gördüğümüz asılı keten bezlerinin sahibi olan kişi tarafından sipariş edildiği söylenir. Dikkatli baktığımızda, önde gördüğümüz alanların tarla değil, güneş renklerini açsın diye yere serilmiş keten çarşaflar olduğunu görebiliriz. Bu aslında epey bulutlu bir gün ve güneş kendini ancak biraz gösteriyor. Ruisdell ışığı ve gölgeyi, Gözlerimizi manzaranın derinliklerine yönlendirecek şekilde kullanmış. Işıkta kalmış ve karanlıkta kalmış farklı alanlar var. Ön planda gölgedeyiz ama ardından arka tarafta gün ışığına geçiyoruz. Daha sonra gözümüz başka bir gölge alana gidiyor. Ardındansa tekrar güneşli bir arazi görüyoruz. Gölge, ışık, gölge, ışık derken sonra da Uzaklardaki kilise görünüyor. Böylelikle gözümüz tablo boyunca hareket ediyor ve adeta manzarayı gezmiş oluyoruz. Hollanda çok düz bir ülke, bu yüzden sanatçının bu bakış açısı için nerede durduğunu tahmin edemiyor olabilirsiniz. Eğer ön plandaki çimlerin aralarına dikkatlice bakarsanız, bunun kum olduğunu görebilirsiniz. Orası büyük bir ihtimalle bir kum tepeci ve resmi bu açıdan görebilmesi için gereken yüksekliği sağlıyor sanatçıya. Ruisdel büyük ihtimalle taslağını dışarıda yapmıştı. Sanatçıları boya tüpleriyle dışarıda düşünmeye çok alışığız ama bu resim muhtemelen stüdyoda tamamlanmış. Tuvalin %70'i gökyüzüne ayrılmış. Şahane şekilde uçuşan bulutlar ve sanki içindeki her şey hareket halindeymiş gibi gözüken manzara. Bu dönemde İtalyan ve Fransız ressamlar manzaraları ideal halleriyle resmediyorlardı. Onların yaptığı manzara resimlerinde her zaman güneş parıldıyordu ve her zaman bahar havası hakimdi. Burada ise hava ve zaman bu şehir hakkında belli bir şey anlatmak ister gibi şekillendirilmiş. Zaman geçip bulutlar hareket ediyor ve yeryüzüne vuran ışık yer değiştiriyor olsa bile sanatçının şehirle ilgili hisleri hep aynı kalıyor. Statik bir durum içinde dinamizmi yansıtma olayı tarihte çok önemli bir konu. 17. yüzyılda buna stil olarak barok diyoruz. Yani durağan bir manzaranın içinde bir tür hareketlilik ön plana çıkarılmış. Bu dönemdeki portrelerde ve jandre resimlerinde bile bu tarz bir hareketlilik görmek mümkün. Belli ki bu dönemde hareket halinde olan şeylere ve iş üzerinde olan insanlara bir ilgi varmış. Bu ilgiyi Rusdale'in yaptığı bu güzel manzara tablosunda da görebiliyoruz. Hoşçakalın.